Merhaba Arkadaşlar. Ben Naşas'ımın süveteceği, Sebralteceği, Segon moda oynayacağız. Bu video birazcık daha iyi olacak. Çünkü öldüğümde beklemeyeceğim. Evet arkadaşlar sözümüz kaldıramadan öldük. Neyse. Birazcık oyun oynayalım şöyle. Ee, artık daha sık videolar atmayı düşünüyorum. Ayda bir olmasa da haftada bir olacaktır. Böyle düşünüyorum. Yani, bu şekilde. Uzun süredir oynamıyorum zaten. O CS biraz da. Bu şekilde. Pardon yanlışlıkla alıyorum. Şöyle bir flashball yapacağız. Ben görmedim. <gülüyor> <sağlayayım>. Ben <gülüyor> Tamam. Tamam. Ah. Olsun. Ben durduruyorum idi. Siz burada görmeyeceksiniz bu süreyi. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu ediyor durdurmam sebebi herkes şey yapıyor. Bu arada abi Fen'in olması nedeni benim hile olmam değil. Oyuncu tam baka giriyor bazen. Yani kusura bakmayın. Yani burada da almak ama boş. Çünkü gerçek dast de değil. Bir dast de var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Bekleyin arkadaşlar. Öldüm. Geliyorum. Evet arkadaşlar geri aldım Hep bunu söylememe gerek yok. Ee, nasılsınız iyi misiniz onu sormaya geldim. Artık haftada bir video çekmeyi düşünüyorum bu plan tutarsa. Eski kulaklanması yeni kulaklık aldım o da yani bu da birazcık kötü o da hemen hemen aynı. Şöyle bakalım. Şöyle. Bu biraz AWP ede kapa Sesini... ah Vuramak. Evet arkadaşlar. geldim niye bu hep bunu söylemeyeceğim ne tasıyorsun neyse bundan sonra atıyorum maç bitiyor çünkü e çünkü şeyin ben dirkemin 10 dakika. ve ben 10 dakikada şey söyleyemezsem o şey boşa gidiyor kötü oluyor yani ben niye bunu aldım? Başlıyoruz. Ne dedikmiş Hadi başlayalım. da Uf, uff Yani çelden, duvardan vurdu. Hemen hemen duvardan bir elli hasarı verdik. Yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. C S çekmeni nasıl buldunuz? Sonraki bir ya da ne olsun yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.